Geleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Beni öldürecek baba yedin kim olduğunu. Her gün düşünüyorum Cemal. <Gülüyor> ne bakıyorsun lan İsmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum. Ne alacak? Keserim seni. Sen benim kanımı bile kesemezsin İsmarit. Ayakta durdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslanmayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ona ki toprak sıkımı yasladın diye hapikâh eder. Minnet ederiz. Sen hiç aleceğini düşünmüyor musun? Her Her gün düşünüyorum. Babayı yedin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cemil. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyoruz. Ne alacak? Keserim seni. Sen benim kanımım yine kesilmezsin İzmarit. Kan nedir görürsün mü? <gülüyor> Neyse, ne Sen kimsin benim yerimde olacaksın Mülipo? Da yaşadım, ayakta öleceğim. Brakkayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Nezara bile ki toprak sırtımı diye hak eder, Sen hiç geleceğini Her gün düşünüyorum. Kim olduğumu her gün düşünüyorum Ceyber. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Diyelim ki olmuyorum, ne olacak? Keserim seni. Sen benim kanımı bile kesilmezsin İzmarit. Bir şey olsun, kan nedir görürsün. Nedir? <gülüyor> Neyse, ne sen kimsin benim yerimde olacaksın Nolipo? Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezarı bile dikireceğim. O da ki toprak sırtımı yasladım diye hakim değiller. Minnete. De. Baba yedin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cemal. <gülüyor> ne bakıyorsun lan İsmail? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki ölmüyorum ne olacak? Keserim sen. Sen benim kanımı bile kesemezsin İsmail. Güzel bir şey yapsın. Kan nedir görürsün. <gülüyor> ne Sen kimsin benim yerimde olacaksın, Nefep. <gülüyor> ben hiçbir kayın arkasına yaslanma Ayakta durdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Nezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder, minnet ederiz. Sen hiç aleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Baba yedin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cemal. Ne bakıyorsun lan İzmir? Akıllı ol me Mati. Diyelim ki olmuyorum ne olacak? Keserim sen. Sen benim kanımı bile kesemezsin İzmir. Kan nedir görürsün. Vardır. Sen kimsin benim yerimde olacaksın, Lülipo? Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sıkımı yasladın diye hakikader, minnet ederiz. Sen hiç aleceğini düşünmeyemezsiniz. Her gün düşünüyorum. O yedin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. <gülüyor> ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol memati. Diyelim.